Acılı yordu, yürüyordu. Ne mutlu, e yükü alır olanlar din. Ve o Halk'ın seçtiği kuludur Bütün halklar ondan medet bulmayacak İsa Ruhullah cinleri çıkarır hakın şahlığı bize geldiği demek İsa Ruhullah cinleri çıkarır hakın şahlığı bize geldiği demek Cinleri hakın ruhu ile kovar hakın çalı size geldi demek Cinleri hakın ruhu ile kovar hakın çalı size geldi İsa halka konuşur Anası ve kardeşler Gelip dışarıda durur Şahla görüşmek ister Gelip dışarıda durur Şahla görüşmek yok Yol düşmüş Kuşlar yemiş Can kulağı Eşitsin canlar Yol kenarına düşmüş kuşlar yemiş Can kulağı olan eşitsin canlar Duyacak, duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak, bakacak ama asla gelmeyeceksin. Sırın var Bir hazine var Gözle görülmez Gerçek bir hazine Tarlada gömülü Bir define var Gözle görülmez Gerçek bir hazine Biralık atar balıkçılar çeşit çeşit balıklar tutar canlar Akşam ne yiyi zahavı siz yiyecek verir. Canlara. Dediler beş ekmek yetmez bunlara Ekmeği getirin bana dedi Şah Ekmeği getirin bana dedi Şah